Kripto pazarları için henüz çok iyi bir haber veremeyeceğim. Gerçi dün o dediğim dip hareketi çalışmaya başladığı gibi düşüş durdu. Hafif bir yukarı doğru tırmanış var. Ama hisse seyredi piyasalarla ilgili olumlu haber var ve bu haber eğer kripto kendi başındaki dertlerden kurtulabilirse, Genesis'ler, GBTC'ler, FTX'ler onlardan kurtulursa kripto'nun da önünü açabilir. Nedir bu olumlu gelişme? Dün Fed'in son toplantısının tutanakları açıklandı ve bu tutanaklarda Fed'de en azından bazı üyelerin daha güvercin bir havaya doğru döndüğü, faiz yükselişleri konusunda biraz daha ihtiyatlı davranmaya doğru yöneldikleri konusunda ipuçları var. Bu da borsa epey hareketlendi. Yukarı doğru hareket güçlendi. Yukarı doğru hareket güçlendiriyorum. Ben çünkü zaten bu yükselişleri öngörmüştüm. Yani hata yapıcı özür dilerim bilen bir insanım. Daha haber Haziran ayında Bitcoin 61 çıkacağını söylemiştim. Sonra yanıldım ve özür dilerim bu konuda. Ama iyi şeyler yapınca bunları paylaşmakta fayda var. 14 Ekim'deki şu videomda borsalarda yükseliş emaleleri var demişim. 18 Ekim'deki şu videomda ise boğa ralisi başlıyor. Kanaatim kuvvetlendi demişim. O günden bugüne baktığımızda nazak o günlerde 10.321'den işlem görüyormuş. Şu anda 11.286 artış var. S&P 500 o zaman 3582'den işlem görüyormuş. Şu anda 4027'de %12'lik bir artış var. Dow Jones en iyi artışta orada yaşanmış. O dönemde 20.495'ten işlem görüyormuş. Şimdi 34191 yani %15'lik artış var. E bir ay için işte fena kazançlar değil. Neden yükseliş emareleri gördüğümü söylemiştim? Enflasyonun zirveyi yaptığını artık aşağıya doğru gittiğine dair emareler var. Zaten biliyorsunuz Ekim ayı enflasyon verileri gayet iyi geldi. Ve bir yandan da FED'de bazı çatlak seslerin çıkmaya başladığını, piyasa oyuncuların Fed üzerine yaptığı baskının da işe yaramaya başladığını düşünmüştüm ve boğa aralisiyle doğru hareketleniyoruz demiştim. Ama beklediğim boğa aralisi bu değil, bundan daha fazlasını bekliyorum. O günden bugüne endekslerde %10-15'lik artışlar var. Bir ay için fena değil ama önümüzdeki dönem çok daha parlak olabilir ve dünkü Fed tutanakları raporu bu konuda çok ciddi ipuçları verdi. Neler verdi, neler olacak, kripto übütün bundan nasıl etkiler buyrun anlatıyorum. Fed tutanak raporu demek ne demek Fed üyeleri düzenli olarak toplanıp piyasanın gidişatına, ekonominin gidişatına bakıyorlar ve faiz oranlarını belirliyorlar. Bu sıradaki tartışmalarda not altına alınıyor ve bu notlar da bizlerle paylaşılıyor. Dün paylaşılan Fed tutanaklarına baktığımızda piyasa açısından birkaç olumlu haber var. Ekonomi açısından değil ama. Çünkü diyorlar ki gerçek aktivitede, ekonomik aktivitede düşme bekliyoruz. Zaten işaretten almaya başladık diyorlar. 2023 yılında resesyona girme ihtimali yükseldiğini söylüyorlar. Daha önceki en ihtimali yüksek senaryolarında resesyon olmayacak, hafif bir büyüme olacak diyorlardı. Şimdi bu olumlu senaryolarıyla resesyon senaryosunun eşit oranda olduğunu söylüyorlar. Diyorlar. Bu büyük bir kabul tabii. Ve bir yandan da maaşlardaki yükselmenin de yavaşladığını son 3 aydaki maaş yükseliş verilerinin ondan önceki 3 aya göre son derece düşük olduğunu söylüyorlar. Bu da yine piyasalar için iyi çünkü maaşların aşırı yükselmesi yine enflasyonu körükleyen bir şey. Enflasyon körüklendikçe de FED daha fazla faiz artırmaya yöneliyor. Rapordaki bir diğer önemli da FED faiz kararlarının ekonomi üzerindeki etkilerinin gecikmeli olarak geldiğini kabul ediyor olmaları. Diyorlar ki bu gecikme ne kadar olur emin değiliz. 6 ay civarında bir gecikme olabilir. 3 ay civarında bir gecikme olabilir. Bunu bilmek zor. Geçmiş veri bunu bize göstermiyor maalesef ama bir gecikme olduğunda farkındayız. Daha ben bu gecikme meselesinden başka videolarda bahsetmiştim. Diyelim ki FED faize artırdı ve işsizlik başlamak üzere resesyon ama patron hemen elemanlarını tabii çıkartmıyor. Niye? Çünkü elinde siparişler var. Veya faizler arttı, konu satışları düşecek ileride ama inşaatlar devam ediyor. Niye? Çünkü adam inşaata girmiş, malını malzemesini almış, onu durdurmak istemiyor. İşte bundan dolayı mesela işsizlik verileri gecikmeni olarak düşüyor. Kiralarda aynı durum var. Siz faizler artırdınız diye bir anda kiralar düşecek diye bir şey yok. Çünkü ev sahipleri kiralamalar tamamlandıkça yeni kiralarını belirlerken ellerindeki en son enflasyon verisine bakıyorlar ve oradan yüksek kira belirleyebiliyorlar. İşte FED bu bunu pek takmıyordu. Biz sonuçlara bakarız diyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi Fed'in bu konuda ciddi bir dönüş yaptığını görüyoruz. Özellikle kiralarda ve emtialarda aslında enflasyonun geriye doğru çekildiğini ama bunun henüz göstergelerine yansımadığını, gecikme etkisi olduğunu kabul ediyor Fed. İçin aslında biliyor musunuz bu arada? Powell en son konuşmasında o piyasaları çökerten konuşması aslında o da bunu kabul etmişti. Gecikmeler var demiş. Çünkü unutmayın o konuşma zaten bu toplantının sonundaki konuşma. Yani çok farklı bir şey söylememişti. Fakat orada bir gazeteci bakın dedi siz bunları söyleyince piyasalar yine yükselmeye başladı. Bunun üzerine Paul şahince bir açıklama yaptı ve piyasalar düştü. O gazeteciyi bulmak ve hesap sormak lazım. Bizim biraz zamanımızı çaldı açıkçası. Peki bu gecikme meselesi de önemli? Çünkü feth diyor ki biz bir takım kararı aldık ve faizleri acayip hızlı yükseldik. 75% puan, 75 bas puan, 75 bas puan. Yani bir yıl öncesine göre neredeyse 16-17 kat daha yüksek faizler var. Ama bu faiz yükselişinin ekonomi üzerindeki gerçek etkileri yeni, yeni ortaya çıkıyor. E biz bu durumda biraz yavaşlayıp etkileri görmek isteyebiliriz. Yani belki de ekonomiyi aşırı yavaşlattık. Belki de resesyonu fazla sertleştirdik. Belki de işsizliği fazla vurmaya başladık. Etkileri biraz daha görelim. Biraz daha sakin gitmemiz gerekiyor. İşte piyasalar bu haberi sevdiler. Çünkü Fed'in realiteyi biraz daha anlamaya başladığını, realiteyle barıştığını ve bu gecikme faktörünü göz önüne aldığını Piyasalar görünce sevindiler. Bunu tamamlayan başka bir notta da pek çok FED üyesinin faiz artışlarına yakın zamanda bir yavaşlama olması gerektiğini de söylüyorlar. İşin daha da güzelini biliyor musunuz? Bu toplantı en son enflasyon verisi açıklamasından önce yapıldı. En son enflasyon verisini hatırlayın bizleri şaşırttı. Düşük geldi. 8 puan altına indi ilk defa uzun zamandır. Yani bu rapor onun öncesine dayalı muhtemelen o enflasyon verisini biliyor olsalardı. Belki biliyorlardır emin değilim ama Amerika'da örgütler biraz ayrışıp çalışıyorlar. Ben veriyi bilmediklerini tahmin ediyorum. Belki de burada biraz daha bile güvercin açıklamalar görüyor olabilirdik. Açıklamalar sonrasında piyasalar Aralık 15'te gelecek yeni faiz artışının 50 bas puan olacağına %80 oranında en fikir oldular. Yani 75 bas puan ihtimali çok çok azalmış durumda. Fed'in en üst seviyede ulaşacağı faiz seviyesinde 5.24'ten 5.15'e indi piyasaların gözünde. Şu anda 3.75 civarlarında. 50 bas puan ve artış gelince 4.25-4.50 aralığına oturacak. Piyasalar daha evvel bunun 5.24'e kadar gideceğini söylüyordu. Hatta bazı Fed üyeleri 7'ye kadar gideriz diyorlardı. Şimdi piyasalar bu beklentiyi 5.15'e kadar indirdiler. İşte bu da hisse senetlerine ve... Kriptoya da kısmen onunla yansımaya başladı. Tabii sorunlar henüz bitmedi. 13 Aralık'ta Kasım ayının enflasyon verisi geliyor ve eğer onda yukarıya doğru bir dönüş olursa işler çok kötüye sarabilir. Çünkü 14-15 Aralık'ta Fed'in yeni toplantısı var ve Fed faiz kararını açıklamadan önce mutlaka 13 Aralık'taki enflasyon verisine bakacaktır. Eğer enflasyon verisi yüksek gelirse tekrar bütün bu kazançlarımızı geriye veririz. Ama enflasyon verisi 7.9'un altında bir yerlerde gelirse aşağıya doğru iniş devam ediyor olursa o zaman işte haberler olumlu olur. Çünkü muhtemelen FED yine 50 bas puanını açıklar ondan döneceklerini sanmıyorum. Ama ileriye doğru bakış olumluya dönüyor. İşte o zaman da uzun zamandır beklediğimiz güçlü rally ile karşılaşırız. Tabi bilemiyoruz. Amerika'daki enflasyonu hissetmiyorum. Gelen bilgiler biraz enteresan. Ama FED faiz kararlarının gecikmeli etkileri senaryosu satın alırsanız biraz daha aşağı gideceğini bekliyor olabiliriz. Dün borsalar bunu sevinçle karşıladılar. Hafif ralliler oldu. Bizim Tesla'da daha büyük rally oldu. Onun sebepleri ayrı. İleride başka bir video yaparım. Kripto ile bu bir kripto da bu 15.500'lerden 16.600, 16.700'e kadar gitti ama henüz kripton üzerindeki kara bulutlar dağılmış değil çünkü evet kriptonun fiyatlamasında FED kararlarının çok önemi var çünkü piyasadaki para likidite çok etkiliyor her şeyi ama Kripto'nun kendi başına başka dertleri de var. O dertlerle ilgili dün önemli bir haber gelmedi. Biraz daha rahatladı gibi piyasalar. Sanki GBTC 630 bine Bitcoin'e sahip olduğu ile ilgili biraz olumlu gelişmeler, olumlu bir duygu var şu anda piyasalarda. ama aslında çok somut bir haber almadık. Ama eğer yeni bir kötü haber almazsak ve 13 Aralık'taki enflasyon çok kötü gelmezse bizi iyi günler bekliyor diyebiliriz kripto pazarları içinde. Öte yandan bugünden 10 Aralık'a kadar ne olacak? Bugün itibariyle piyasalar kapalı. Amerika'da şükran günü. Yani yanılmıyorsam açılıyor piyasalar. Emin değilim. Bir bakmam lazım ajandaya tekrar. Ama sanki olumlu gideriz gibi nereye kadar? 10 Aralık haftasına kadar. Yani enflasyon verisinin açıklanacağı hafta yine millet bir korkmaya başlar. Biraz satışlar yeriz. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra esas olay başlar. Ya bayram ya çok fena bir cehennem içine düşeriz. Nasıl ilginç çekiyorsa benim Nasdaq eğitimimde gelin lütfen linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Nazak borsasına yatırım yapma zamanı sanki yaklaşıyor gibi. Fiyatlar epey düşmüş durumdalar. Bütün bu anlattığım gelişmeler olumlu olursa tabii yatırım tavsiyesi değil size sadece olası senaryoları anlatıyorum ama dediğimiz senaryonun olumlu yönü gerçekleşirse nazakta müthiş bir halli geliyor olabilir. O yüzden Nasdaq'a nasıl yatırım yapılır öğrenmekte fayda var. Yukarıya ve aşağıya eğitimin linkini bırakıyorum. Daha evvel de yaptık. 6. tekrardayız. Çok sevdi katılırsınız bu eğitimde. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Umutla dolu kalın.